Mesela insanın hayalindeki bir kaş vardı. He. Mesela kavisli, mesela benim hep hayalimdeki kaş böyle kavisli, kalı bir kaştı. He. Ama işte insandan bunun için geliyorlar. Hayalindeki Tamam. olarak. Tamam. Kaş. Hayalindeki kaşa az önce demiştim ki bir buçuk saat oturun tasarım yapın. Hı -hı. Ben hiçbir zaman iki kaşı ilk başta en az on on, on beş şekil veremişim de. On beş öncelerimi söylüyorum. İkisinde farklı farklı o seni anlıyor hayalinin bir süre sonra olmayacağını. Hı -hı. Tezgahtarın bana on orta birden açması gibi <gülüyor> iyi tezgahtarı ben çok seviyorum. Para bırakmadan çıkmak istemiyorum. O senin vücuduna olmaz, o senin kalıbına olmaz. Bu seni şişman gösterir, bu zayıf gösterir diyorsa Senin işin orada o. Sen make-up artist olmaya adaysın. Bana göre artistlik bir durum yok da. Zenahkarlığa adaysın. Yani e, sen iki tarafta mikro görmeyi öğreneceksin. O gözünün kaslarını açı açı tasarım yapaya yap az önce dediğim bu beynin sağ lobunun tek noktadan yola çıkan aktivitesi <gülüyor> o patern zenginlenerek çoğalıp çok ciddi bir görme bilinci oluşacak zaten. Sen oynayacaksın o kaşlı ondan sonra. Böyle yok bu değil. Hayalindeki kaş bu mu? Al hemen bu tarafa hayalindeki kaşı yap. Bak şu an öyle yap. Hayalindeki kaş bu. Hem beni hem onu görebiliyor musunuz? Pardon. Şey bu hayalindeki kaş. Aldım o da değil getirdiği kaş. Otomatikman Bir de bir şey e, Bu şimdi kaş çok moda popüler bir şey oldu Benim dönemimde kalıcı makyajı Bütün niyetiyle gelinirdi Ben kaşa gelen çok kişiye Asıl vurgulanması gereken gözün Arka planda kalmış yüzüne göre Ya da göz diye gelene Kaşın çok geri plana düşmüş Göz çok ortada Kaş gözün aksesuarı bunu bir tamamlayalım diye Yönlendirdiğim bir Sahadan geldim Dolayısıyla Dolayısıyla ee, orada olay sizin yani. kaç diye geliyor da sizsiniz bunun kaşlığa asıl bir derdi olup olmadı. Bir de az önce dediğimi tekrar unutmayın bence. Ee, yaptıran yaptırdı artık kaşı. Ortalıkta herkes kaş yapıyor. Kuaför berber. Siz hiçbir zaman yaptırmayı düşünmeyen ve kalıcı makyajdan nefret edenin cebinden o parayı almaya mecburen adaysınız. Mecburen bir taraf onun istediğini, öbür tarafa sizin öneriniz olmalı. Bu hocam. Ya da yeni bir sektör olacak diyorum ben. Çünkü artık herkes makyaj yapıyor. Herkes şey, kalıcı makyaj uzmanı. Artık ben ki kalıcı makyaj silici uzmanı olmam artık. Hani bir de Aynen. artık şey çıktı ya. Şimdi cihaz 6000 lira, 4000 bilmem, bilmem ne, cihaz lazer bilmem ne çıktı. Yani bakıyorum şöyle doğmuş da metroda falan filan yapılıp kaşı yapılıp olmayan. silmeleri de konuşalım. Silmenin yani. ana prensibi ve mantığı birazdan ciltte bir ve ana mantığını anlatacağım ben size. Şimdi eğer ki hedef kitlen artık herkes kalıcı makyaj yaptırdığına göre elinde bir sermaye edinebilirsen eğer tasarım ki çok ciddi bir sermayedir. Makyaj kurallarınızı bilinçaltınızda birazdan <gülüyor> anlattığımda makyajı da açtırın bana. Bir şey anlatacağım. Bir masadan bahsedeceğim. Kalıcı makyajın olmazsa olmazları. Orada makyajı açtırın. Ben unutabilirim arkadaşlar. Ee, eğer ki artık nefret eden bir kaldıysa çünkü şöyle bir şey ayakta ay, ay, ay, ay, mor mor kaşlar şöyle bir yol izleyin diyorum ben ben bir kişiye makyaj yapıyorum makyaj bilgimi kullanıyorum ama ve lakin o bir kişinin yaşadığı yerde arkadaşları e, ailesi, yengesi, danası, sülalesi herkes her şey var o karşıysa onlar da karşıdır ve genelde şöyle mesela artık şu algı oturdu Microblading mi yapıyorsunuz evet. ayrı bir şeymiş gibi kalıcı makyajdan kıl tekniği biliyor musunuz <gülüyor> çok incecik olabiliyor mu 3 tane oldu diye mi He. direkt sayıda. söylediğim şey. senin gözünün onu gördüğünde benim çıplak gözüm görmez bir gelin ben anlayayım ne demek istediğinizi anladıktan sonra bu arada bunu hani biraz daha şeye giderek açıyorum şu anda müşteri almıyorum almak da istemiyorum ee, Tahmin edemiyorum bazen sağlığım da izin vermiyor. Ee, şuradan başlayabilirsiniz. Değilim ki bunu çok başını sert yapmazdım ama belki. O korkuyu atmak için şart değil. Bütün kalıcı makyaj yapmanız. Şunun bir dakika daha yaptım. İncecik iki, üç, beş çizgi atıyorum hayal yine kalın kaş olabilir atabilirsiniz ha bu arada almak çok önemli tasarımı yaptığınızda oturttuğunuzda beyazlar alınacak olanlar ve hemen onları alın bir kurtulun sonra bir daha geçip karşıya baktığınızda eksikler bağırıyor zaten gelin bana buraya iki çizgi atın diye. alınacak olanlardan hemen kurtulduğunuz anda ilk form çıkıyor kaş dolgun bir kaş da bir risk var orada Aa, benim kaşım zaten güzelmiş. iyi almıyorlarmış. Dip kalktı da gidebiliyor yalnız. Hani ona da dikkat edin. Çünkü hemen o beyazlar çıkınca patak bir form oturuyor ortada. Onu şey yaptık. Yap o zaman hocam bir şey yapmayacak mıyız? Genelde böyle kaşı alıyorlar ondan sonra tasarlanıyor. Öyle yapmayacak mıyız? Önce tasarlık sonra mı alacağız? Burada anlattım bile. Ne anlattım? Hemen ya yani yok dinledim ama genelde hep böyle yapıyorlar. Ben mesela bir kaş izlediğimde kaşı alıyor. Heh. ondan sonra. Salonu yani temizledikten sonra. Yok öyle bir şey, rahatlamam <gülüyor> geçiyorsun. Ben şöyle diyorum. Kaşı bana almadan bile bir tek kıl dahi bana <gülüyor> lazım. <gülüyor> Çünkü kılların dışına çıkmaktan yana değilim ben. Bir tane kılın getireceği gölge ya da ışık kullanacağım ara göre, göre bana ilaç doğal görünmesi için. Hocam bir ipli aldırayım mı? Sırkı. <gülüyor> İplemeti aldırmayın. Oradaki tek kıl bana lazım. Onların arasında ben şeklimi bulup oynadığımda Ondan sonrasında zaten Haşeyi e, de almıyorum ayrıca Yani onu öyle temizliyorum ama Git gene git, git Beş gün sonra git kim alacaksa alsın diyorum Ama kılların gelebileceği yer Ya iyi bir estasyon olup gözeneklerden tahmin etmeniz lazım orada hayat var mı Kıl kolekülleri hala aktif mi yaşar mı çıkar mı çıkmaz mı Veyahut da bu şekilde görürsünüz. Şimdi. Şöyle bir şey yapmış olursunuz, e, yeni moda bir şey çıktı şimdi seminerlerde. Ayrıca satış teknikleri, trendleri. Ben bunu yıllardır anlatıyorum da satış tekniği olarak düşünmemiştim. Ama ciddi de bir satış tekniğiydi. Şimdi geldi Hedef Kitle Korkan. Attım, isterseniz bu çizgi kısımlarına da geçeceğiz. Kıl rengine en uygun renk mutlaka. Kıl buysa o çikolata kahvesi isteyebilir, yapmayın. Kıl ne renkse o renk her zaman ve telin kaldıracağı. İki çizgi buraya. 3 çizgi buraya aldım buralar seyrek iki çizgi aslında yine hayalindeki kaşa çok yakın bunu bu şekilde dedim ki kaşını aslında yapmıyorum kaşını tasarladım sen çok korktuğun için biraz çizgiler attım ki bunda bile bazen koyu diyenler var bir ton koyu gibi algılayabilirsin ama değildir açılacaktır şimdi ben sana ustalığımı anlattım beş gün sonra sen gelip beni şimdi istediğin gibi yönlendirebilirsin diyorum hala istiyorsan o kaşın uzamasını hala istiyorsan o kavisi buradan hala istiyorsan böyle ben sen ne diyorsan yapıyorum diyorum salıyorum o saatten sonra başlıyor annesi konuşuyor vaa bu muymuş Aa, ne kadar da doğal olmuş Aa, hiç yapıldığı da belli değil herkesten olumlu eleştiriyor. alınca o az önce sizin anlattığınız kafasındaki hayalindeki kaşın komşunun kaşı olduğu mantığı oturuyor. Kendi gerçek istediği kaşla onun hayali de olsa. Bir zamanlar bir kuaför arkadaş vardı. Bir zamanlar Sibelcan'ın bir köşesi meşhurdu. Ben kuaförlükte yaptım dönemlerde. Herkes isterdi. Kadın simsiyah, deli simsiyah, Sibelcan pamuk gibi kadın. O saç onda olmuyor kardeşim. Bu da bunda olmadığı gibi olmuyor. Moda diye hani en, en başa dönüp toparlarsak. Bunun bir manası yok. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir alıp yürüdüğünüzde bir, herkes sizden bastırıyor. Çok doğal olduğu anlaşılıyor. Annesi olumsuz, annesini kazanıyorsunuz. Komşusunu kazanıyorsunuz. Şu kaşı görü kalıcı yerden nefret eden dedi mi? Herkes yaptığı için yaptırmaya karşı olan hedef kitlesi size. Bu bir. İkincisi, renginizin bir ay sonra geri dönüşünü görüp kendi <gülüyor> ustalığınıza, kafa olduğunuzu varsayıyorum bir hanenize şu görsel hafızaya ustalığında bir şey katıyorsunuz renginden üstünü gördünüz öngörememiş olabilirsiniz renk bilginiz esberinizde olmayabilir gelişini gördünüz o sizi anladı incelmek ne demek şunu anlatıyorsun insan incelcek adet şöyle bilmediği bir şeyi anlatıyorsun ona bunu anca gördüğü zaman idrak edecek teorik bilgiyle adam olsaydık ben de dünyanın en adam olmuş insan olurdum ama olmuyor teoriyle okuduğum kitapların minde birini hayatıma uyarlamışsam ne mutlu bana diyorum o kadına evet. anlatacağınız her şey onu yorur, yorar anca şu göstereceğinizden anlar bunu böyle yaptığınız aa evet ya vallahi çok doğal oluyormuş geldiğinde artık konuşabilir biraz daha uzatalım mı olur yine de temkinli hemen makineyeşip uzatmak yerine bunu mu demek istiyorsun şunu aynı Google gibi sormak lazım tasarımda bunu mu demek istiyorsun uzatmaktan? Ama baksana saç dibine geldi bir parmak var. Bence doğru değil. Bu nerede bu bu saçlı? Nerede doğru? Bu uzun yüzde çok geniş alında. Şu üç eşit parçamız ya. Burda çok yüksek bir alınsa kes abicim ortasından. Saç dibine kadar kes. Algıyı burda daral, alnı uzun değilmiş gibi algılatabilirsin. O yüzde bu kaç doğru? ben bu kaşa karşı olduğum için değil ama bu yüzde değil bu kadar hoş, bu kadar güzel bir kadını kalkıp da moda bir kaş diye çirkinleştirmenin manası yok ve mesela yana doğru bir göz, dün bahsettiğin senin kirpiğin çok ideal bir şekilde eyeliner yapmışsınız bir de derim her göz eyeliner yapılmaz tam boncuk yapılacak göz Mesafe dar, yüz belli, hiç yana eyelinerda yayılacak bir göz değil Silerseniz size gözünüzü boncuk gibi de bu tarafta sonra yapar Tamam. Tamam. tamam. Ee, biraz mola verebileceksek verelim. Varsa sorunuz. bu konuyu...